Ben anlatıyorum diyorum ki bak dünya birbirine karışacak diyorum. Böyle rahat rahat evlerinizde oturup çekle senetle yok işte ticarete uğraşmanız, işte tatlı tatlı okullarınızı bitirip evlenip işine gideceğine bakmanız mevzubahisi olamayacak bir dünya oluyor. Böyle bir şey Allah müsaade etmez. Bunun için yaratmadı Allah dünyayı. Mehdi'nin zuhurun istiyor Allah. İsa Mesih'in zuhurun istiyor. İslam'ın dünyaya hakimiyetini istiyor. Oyun oynamıyorum doğru söylüyorum. Yani mümkün değil. Mehdiyetin dışında dünya kurtulamaz. Mehdiyet abi onun dışında kurtulması mümkün değil. Ha anlamazsan gelirse Allah zorla anlatacak diyorum bak. En başından beri söylüyorum. Evet. Allah zorla anlatır, kurtuluş yok. Illaki Mehdi. Illaki İsa Mesih. Illaki İttadi İslam. Büyük olaylar olacak dedim. Söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Resulullah yalan söylemez, doğru söyler. Muhfihi sadıktır. Buna oyunu eğlence yeri değil. Diyor ki ben önce bir an önce okulumu bitireyim de evleneyim, işime gücüme bakayım. Bakın kardeşim bunun için yaratılmadı burası. Eğlence yeri değil burası. Veya işte geçimlik yeri değil. Yahut işte okullarımızı bitirip evlenip işimize gücümüze bakacağımız yer değil. Biz buraya imtihana geldik. Ve Mehdi'nin zuhurunu istiyor Allah. Önüne çıkan her engeli yerle bir eder Allah. İsa Mesih'in zuhurunu istiyor. Önüne çıkan her engeli yerle bir eder. Aksi mümkün değil. Oo, sen devletini kuracaksın, rahat rahat, petrol çıkaracaksın, yan gelip yatacaksın. Öyle bir sistem yok. Öyle bir şey olmaz. Yani Allah'ın dediği mutlaka olacak.